Amortismana ilişkin videomuzda, fabrika için makine alması gereken bir şirketten bahsetmiştik. 2007'nin başında nakit ödeme yaparak makine almışlardı ve bunu da masraf olarak yazmışlardı. Demirbaş gideri. Diyelim ki aldıkları makinenin maliyeti 50 bin dolar olsun. Gelir gider tablolarında 2007 yılında bu kadar gider yazdılar. Bunun bir gider olduğunu yani kardan düşeceğimizi hatırlatması için başına bir eksi koyalım. Eksi 50.000 dolar olarak yazalım. 2007 yılında bu kadar nakit giderleri oldu. Satın aldıkları makinayı uzunca bir süre kullanacaklar. Belki 2008, 2009, 2010 yıllarında da kullanacaklar. Bu dönemde makine için giderleri olmayacak. Belki ondan sonra makinayı değiştirecekler, yenileyecekler. onu bilmiyoruz. Bu işlemi muhasebeleştirmenin bir yönteminin bu olduğunu görmüştük. Ama bu şekilde kaydettiğimizde işin doğasını tam olarak yansıtmamış oluyoruz. Amortisman videosuna verdiğimiz örnekte 50 bin dolara satın almış olan bu makinenin 2 yıl kullanım ömrü olduğunu söylemiştik. Şimdiki örneğimizde ise bu makinayı 4 yıl boyunca kullanacağımızı varsayalım. Bu durumda şöyle bir muhasebeleştirme yöntemi izleyecekler. Makinenin tüm giderini bir kerede mali tablolarına yansıtmak yerine 2007'nin başında aktiflerine yeni bir makina ekleyecekler. Bilançonun aktifinde, demirbaş kalemle makinayı eklediler. Makinayı, m olarak belirtelim, bunun değeri de, aldığımız anda 50.000 dolar. Hatırlayın, bilançolar o anki durumu yansıtıyor. Makineyi satın alma gideri yerine, amortisman gideri yazacaklar. Bu şu anlama geliyor, makineyi almak için yaptıkları tüm gideri, satın almanın yapıldığı dönemde göstermeyecekler. Bu makinenin sadece o dönem için oluşan kullanım bedelini mali tabloya yansıtacaklar. Diyelim ki düz amortisman yöntemini kullanmaya karar verdiler. Düz amortisman, normal amortisman, doğrusal amortisman veya eşit paylı amortisman, bir dolu farklı tanım duyabilirsiniz, hepsinin anlamı aynıdır. Aktifinizdeki duran varlığın kullanım ömrü boyunca eşit şekilde yıpranmasını ifade eder. Bizim aldığımız makinenin 4 yıllık kullanım ömrü, hizmet ömrü olduğunu varsaymıştık, değil mi? 4 yıl. Bunu çizeyim. Yani aktifimizdeki bu varlığın değeri 4 yıl boyunca doğrusal olarak azalacak ve 4 yılın sonunda sıfıra inecek. Yani ilk yıl ne kadar amortisman giderimiz olacak? 50.000 bin dolar, bölü 4 dersek, her yıl için 12500 bin dolar eder. Her yıl için amortisman giderimiz 12500 bin dolar olacak. Plançoğumuzu da buna uygun düzenleyeceğiz. Hatırlayın gelir tabloları size bir bilançodan bir sonraki bilançoya nasıl ulaştığınızı açıklıyorlardı. Giderler varlıklarınızın değerini azaltıyor. Mesela bu örneğimizde 2007'ye başladığımız anda bu aktifin değeri 50.000 dolardı. Bu tutardan 12.500 dolar amortisman ayırdık. 2007 sonu veya 2008 başındaki bilançomuzda bu varlığımızın değerinin 12.500 dolar azaldığını yani artık 37.500 dolar değerinde olduğunu göstereceğiz. 2008 yılı sonundaki bilançomuzda ise geçen bir yıl için bu varlığın değerini yine 12.500 dolar daha azaltacağız. Birinci yılın sonunda 37.500, ikinci yılın sonunda 25.000, ve bir sonraki yılda 12.500 dolara inecek değeri. Ve 2010 yılının sonuna geldiğimizde makinenin değeri sıfıra inecek. Makine artık ekonomik kullanım ömrünü tamamladı ve değersiz hale geldi. Ve eğer satın aldığımız bu makinenin ekonomik ömrünü, yani ne kadar süre kullanabileceğimizi doğru tahmin etmişsek, 4 yılın sonunda elimizdeki makine artık işe yaramıyor olacak gidip yeni bir makine alacağız ve yeni makineyi de aynı şekilde mali tablolarımızda göstermeye başlayacağız. Buraya kadar maddi duran varlıklar için geçerli amortisman prensiplerini özetlemiş olduk. Peki maddi olmayan duran varlıklarda amortismana tabi midir? Tabii önce maddi olmayan duran varlıkların neler olabileceğini düşünelim. Maddi değil. Yani elle tutamıyorsunuz, dokunamıyorsunuz. Aklınıza ilk gelen örnekler sanırım patentler, tehlif hakları, imtiyazlar, buna benzer şeyler olacak, değil mi? Bunlar maddi olmayan duran varlıklara güzel örnekler. Şimdi bir tane de onlar için bir örnek yapalım. Örneğimize başlamadan önce, kısaca belirtmek istediğim bir şey var. Eğer bu konuyu İngilizce bir kitaptan okuyorsanız, maddi duran varlıkların amortizmanı için depreciation ve maddi olmayan duran varlıklar için de amortization terimlerinin kullanıldığını duyacaksınız. Türkiye'de biz her ikisi için de amortisman tanımını kullanıyoruz. Şimdi örneğimize başlayalım. Diyelim ki bir bilgisayar şirketi var. Buraya yılları yazayım. 2007, 2008, 2009 ve 2010. Bu bilgisayar şirketi bilgisayarın tuşlarını üretiyor. Üretimde kullanacakları bir patent satın almaları gerekti. Patent satın almak için... 4000 dolar ödeyecekler. Patentin ekonomik kullanım ömrü 4 yıl. Bu patent giderini bir kere de mali tablolarında gösterebilirlerdi. Ama eğer bir kere de göstermiş olsalardı, bu gerçek durumu yansıtmazdı. Zira yaptıkları ödeme sadece patentin alındığı dönemde gider olarak gözükürdü. Oysa aldıkları patenti 4 yıl boyunca kullanacaklar. Eğer patente ilişkin tüm gideri bir tek döneme yansıtırlarsa, o dönemin karı gerçekte olması gerekenden çok daha az çıkar. İzleyen yılların karı ise gerçekte olması gerekenden daha yüksek gözükür. Yani kısaca giderin tamamını satın aldığınız tarihte muhasebeleştirirseniz, aldığınız patentin 4 yıl süresince kullanılacağı gerçeğini mali tablolarınıza yansıtmamış olursunuz. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Patenti satın aldık, bu bizim için bir varlık. Yani bilançomuzun aktifinde yer alacak. Değeri de 4 bin dolar. Patentin 4 yıllık ekonomik ömrü olduğu için, her yıl ödediğimiz değerin 1 bölü 4'ü kadar amortismana tabi tutacağız. Patent amortizasyonu. Maddi olmayan duran varlıkların amortizasyonu. Aslında düşünürseniz amortismana tabi tutmanın anlamı çok basit. Aldığınız varlığın maliyetini bu varlıktan yararlanacağınız süreye yayıyorsunuz. Bu hem maddi, hem maddi olmayan duran varlıklar için geçerli. Bir istisna var, onu da araya sıkıştırayım hemen. Maddi duran varlıklarınızdan arsayı amortismana tabi tutamazsınız, zira arsa aşınan bir varlık değil. Şimdi patentimizi amortismana tabi tutalım. Bu yıl bin dolar, bu yıl bin dolar, bu yılda yine bin dolar ve yine bin dolar. Yani 2007 sonu bilançosunda patentin değeri 3.000 dolar. 2008 sonu bilançosunda patentin değeri 2.000 dolar oldu. 2009 sonu bilançosunda patentin değeri 1.000 dolar oldu. 2010 sonunda patentin süresi bitti. Artık isteyen istediği kadar üretim yapabilir. Bizim patentimizin de değeri 0. Evet, konu enteresan geldiyse size bir de ilaç sektöründen bir örnek vereyim. Diyelim ki yeni bir ilaç keşfediliyor ve keşfeden kişi 4 yıl boyunca patent alıyor. Yani bu süre boyunca patenti satın almadan bu ilacı üretemiyorsunuz. 4 yıllık patent süresi bittiğinde ise herkes bedel ödemeden, bedel ödemeden bu formülü kullanabiliyor. Jenerik ilaç üretebiliyor. Yani patentiniz bir anda değersiz hale geliyor. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey bilançonuzun varlıklarınızın gerçekten o andaki değerini yansıtmasını sağlamak. Şu noktaya baktığımızda bu anda patentinizin değeri artık sadece 1000 dolar. Zira 4 yıl ekonomik ömrü vardı, 3 yıl geçti ve artık sadece 1 yıl kaldı. Amortisman dediğimiz şeyin özü bu.